Selam kova arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili kovalar İnşallah iyisinizdir kova arkadaşlarım Sizler için şöyle Kasım ayı genel yorumu yapacağım gördüğünüz gibi kahvem ve tarotum var sizler için şöyle bir yorum yapacağım şunu şöyle bir itelim Sevgili kova arkadaşlarımız için Bismillah diyerekten böyle bir çare buldum canlar Evet kova arkadaşlarımızı bakayım Kasım ayı içinde neler bekliyor? Aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumu, enerjiler vesaireler. Bakayım nasılmış. Şöyle bir bakalım canlar. Bu nedir? Aman Allah'ım. Tabağa pek fırsat kalmayacak sanırım. Canlar bir bakalım şöyle. Hmm, evet. Çok güzel. Evet aşk hayatınızda çok güzel. Sizin kafa kalbe dönüşmüş. Sizin kafa kalbe dönüşmüş de canlar. Hmm. Şöyle bir bakalım önce. Kafanız kalbe dönüşmüş bakın. yürüyorsunuz değil mi? Siz, siz aşk duyuyorsunuz karşınızda kişiye. Ben şöyle yönümü alayım ki göreyim. Yalnız yanınızdaki bu insan ay hiç hoş biri değil. Çift karakterli bir bu. Çift karakterli kafada resmen şeytan çıkmış bakın. Kafası şeytan çıkmış. Sanırım siz de sevgili kova arkadaşım. Siz de doğruyu bulduğunuzu zannediyorsunuz. Oysaki eğrinin Allah'ı yanınızda haberiniz yok. Şeytanın kralı var, yanınızda içten pazarlı biri Adında A harfi, L harfi olan. Biri bu insan lütfen bu insana karşı partneriniz olabilir. Eski eş eski sevgili olabilir. Evet aynı şekliyle sizin de adınızda E harfi var, F harfi var. J harfi var. I harfi olan kova arkadaşlarım. Karşı tarafta A harfiyle L harfi var. Bu insan çift karakterli biri. Adeta şeytana dönüşmüş. Yanınızda ya eski eş, eski sevgili ya da yeni tanıştığınız biri. Her kim ise itibar etmeyin. Baya bir sizi de sıkıntıya sokmuş bu insan. Kendisi de sıkıntıda zaten iyi bir tarafı da yok. Bildiğin şeytan. Şeytanın iyi bir yanı olur mu ya? Neyse çok ilginç Gerçekten çok ilginç Ben pek tabağı bırakmadan önce Sizin Kasım ayı Mesajınızı direkt olarak veriyorum Canlar Gözünüzü seveyim sevgili kova Arkadaşlarım bu nedir Pek yurt dışı pek çıkmamış Burada ama olsun hani Ağırlıkta Kesinlikle şehirden şehire Geçişler var Bu nedir Tertemiz görüşmeler iş başvurusu yaptınız kariyer için yeni tanışmalar aşk hayatınız evlilik söz nişan bir dünya yolculuklar bakın yolları görün tertemiz aman Allah'ım sizi bekliyor sizin mesajınız yolculuklara çıkacaksınız bol bol yolculuklar sizi bekliyor sevgili kova arkadaşlar güzel insanlar evet Evet bu insanın adında F harfi de var canlar. Hemen altında bakın kuyruğu yılana dönüşmüş. Diğer kısmı resmen tilki hem kurnaz hem sinsi bu insan. Bu kişi bu şeytan her kimse bakın sizi sıkıntıya sokmuş. Boşu boşuna o insana aşk duymayın. Adınızda Y harfi de mevcut sizin. Sevgili arkadaşlar az önceki harfleri de saydım ama merak etmeyin sevgili kova arkadaşım bu kalp, kafası kalp olmuş olan kişi sizsiniz hiç merak etmeyin biraz kafayı kaldırın bakın burada başınız aşağıda sizin bu şeytan sizin beyninizi düşüncelerinizi duygularınızı allak pollak etmiş pek sağlıklı düşünemiyor bu kardeşimiz kafayı kaldır lütfen arkana döner misin arkada arkada kelebekler çıkmış kelebek nedir bilir misin güzel kardeşim gecikmiş mutluluk demektir kaldır kafanı senin mutluluğun arkada, arka istikametine bakacaksın, arkada bak mutluluğun arkada, kafayı çevir, onu da sal gitsin o şeytanı da sal gitsin ama şunu söyleyeyim, gerçekten de salacaksın gerçekten salacaksın 5 ay içinde bu şeytan yanlış anlamayın canlar eşiniz olabilir sözlü nişanlı olabilir yanlış kişiyle nişanlanmış olabilirsiniz eski eş, eski sevgili olabilir bu kişiyi 5 ay içinde hayatınızdan atacaksınız rahat olun çıkmış zaten defliyorsunuz yani evet sevgili kova arkadaşım güzel insan şöyle bir bakalım evet güzel çok güzel bakın çok küçük küçük de olsa kalpler temiz temiz çıkmış kuşlarımız çok fazla çıkmış size ben şöyle söyleyeyim canlar harfler çıkmış ama harfleri çok küçük harfleri göremiyorum maalesef aslında bir ad gibi bir şey bu ama onu da göremiyorum. Evet göremiyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Size güzel bir haberim var. Sevgili kovalar, kariyer yapmaya çalışan kovalar. En geç 5 ay sonra adında S harfi, Y harfi, T harfi, Ü harfi olan arkadaşlarım geçmişte kariyerlerde, kariyer hayatınızda F harfi olanlar, sıkıntı yaşamışsınız. Başka harfler de var da onlar küçükler. Tam olarak algılayamıyorum. V mi Y mi çözemiyorum. O yüzden onları söylemeyeceğim canlar. Geçmişte kariyerde baya bir sıkıntı, düşüş yaşamışsınız. Hiç merak etmeyin en geç 5 ay sonra aman Allah'ım muazzam bir zirve sizleri bekliyor. Sevgili kovalar 5 ay sonra yani 2020 yılı bu harfteki arkadaşlarımıza kariyerde mükemmel gelecek. Süpersiniz canlar. Valla çok güzel. Tertemiz yere gideceksiniz. Kariyerinizde ama iş hayatınızda, mesleğinizde. Kariyerinizde çok güzel yere doğru gidecek bu arkadaşlarım. Bu harfi taşıyanlar. Evet iş hayatımıza gelince Kasım ayı içerisinde. Canlar iş hayatınızda evet birazcık düşüşler çıkışlar var yok değil. Ama sonrasında bir anda ani karar alacaksınız. Sorunlarınız neyse sıkıntı neyse buna çözüm bulacaksınız bu bir iki güzel şey daha söyleyip hem aileniz tarafından destekleniyorsunuz iş hayatında hem de evren tarafından destekleniyorsunuz niçin sıkıntı duyuyorsun ki sevgili kova sen ki hümanistsin hümanist insan üzüntü duyar mı evren koruyor ya sizi evren koruyor güzel kardeşim bir de aile desteği de var sizde. Süpersiniz. İş hayatı da süper çıktı. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınız iyi. Evli olan, sevgili kovalar nasıl diyeyim böyle şey çıkmış biraz. Arkayı dönmüşsünüz birbirinize evli olan. Tabii hepinize mi söylüyorum asla. Evli olan sevgili kovalar biraz böyle kavgalığı, gürültü yaşamış, kırgınlık yaşamış ama evliler aynı evin içindeler örneğin. Merak etme kova kardeşim. Baysın ya da bayansın. Karşı partnerin sizden özür dileyecek ne bileyim size çiçek uzatacak veya baysan ne bileyim bir kahve yapıp getirecek gönlünüzü alacak sizin tamam gönlünüzü alacak beklentileriniz karşılanacak gerçekten doyuma ulaşacaksınız o kadar bu yollar da neyin nesi bu nedir böyle kepazelik görülmedi kepazelik diyorum canlar bu nedir yol üstüne yol çıkmış üstelik de tertemiz çıkmış çok güzel çıkmış bayıldım sevgili kovalar onlar humanist onlar bunu hak ediyor enerjinize gelince sizin enerjinizde biraz bir terazi gibi bir şey bu in çık in çık işleri var %50 enerji yüksek tavan yapacak %50 ertesi günü biraz böyle üstünüz ağırlık hissedeceksiniz böyle bir şey çıkmış terazi gibi bir in bir çık bir in bir çık durumlarınız var canlar sağlığa gelince sağlık mükemmel çıktı Allah bozmasın gerçekten sağlıkla alakalı sıkıntılarınız varsa anlardan da kurtuluyorsunuz hadi bakalım gerçekten böyle bir değişim bir güzellik bir hoşluk gelecek sevgili arkadaşlar mahkemesi olan Kova burcu arkadaşlarım ise biraz ilginç çıkmış burada gerçi kaybetmiyorsun ama kazanmayacaksın da Kasım ayı içerisinde Karşı davalınız her kimse eski eş veya başkaları iş hayatıyla alakalı olabilir boşanmalarla alakalı olabilir bir adım siz öne geçeceksiniz bir süre sonra bir adım o öne geçecek böyle bir mücadele bir o kazanacak bir siz bir o kazanacaksınız bir siz böyle bir süreç sizi bekliyor Kasım ayı içerisinde ama sonuç belli değil. Onu da söyleyeyim sevgili kova arkadaşlarım. Güzel insanlar sizin küslerde barış çok fazla çıkmamış. Çok ilginç. Neden çıkmamış? Canlar sizler fırsat yakalamak istiyorsunuz. Tekrar barışmak için çoğunuz değil ama. Azınlık %40'ı barışmak istiyor. Eski eş, eski sevgili vesairelerle barışmak istiyorsunuz. Çoğunluk istemiyor bunu. Öyle çıkmış burada. Fırsat yakalamak istiyorsunuz da karşı taraf istemiyor diyemem. Biraz kararsız bazı şeyleri kenara çekmiş. eli kolu bağlı oturuyor. Hamle yok. Şimdi barışmayacağım diyor. Kasım ayı içerisinde ben barışı düşünmüyorum. dercesine bir hali var. Hamle mamle yok yani. Enerjiniz süper. Düşünce duygu enerjiniz süper. Sadece bedenem biraz terazi gibi. Bugün başınız ağrıyacak. Yarın enerjik hissedeceksiniz. Ama duygular, düşünceler, kalp. Harika. Özellikle de bayanlarda. Bayanlar, kova bayanları. Başarılı hissedeceksiniz kendinizi. Başarıdan başarıya gideceksiniz. Kasım ayı içerisinde. Fakat beyler biraz kırgın olacaklar. Kırgın derken şöyle söyleyeyim. Ruhen biraz kırığım derler ya. Böyle bir izlenim olacak onların üstünde. Tam olarak istediklerimi elde edemedim. Ben neden böyleyim? Gibi ruhen böyle bir kırgınlık bir hayal kırıklığı gibi aslında değil işte değil değil sevgili arkadaşlarım beklentileriniz karşılanacak güzel haberler de alacaksınız o kadar temiz çıkmış ki görüşmeler falan her şey çok güzel geçecek bakın toplu para gelecek bu bir miras olabilir boşanmalarla alakalı olabilir dışarıdan sizde de göz var bakın şansınızda sizin kısmetlerinizde göz var Nazar da var üstünüzde sevgili kovalar. Lütfen okuyun, üfleyin. Şöyle sıkıntıları kötü. Kem gözleri üstünüzden atın. Bakın para geliyor size. Hamile bayanlar, size de aynı şekilde şey çıkmış. E, ağırlıkta kız çocuğu çıkmış. Hangi burcumuza çıktı şu anda hatırlamıyorum. Onlara da aynı çıkmıştı. Ay çok güzel. Bakın toplu bir şeyler geliyor. Kasım ayı içerisinde. Mirasla alakalı alacağınız vardır. Mahkeme kazanabilirsiniz. Nafaka, nufaka gibi, tazminat gibi şans oyunları olabilir. Sevgili kova arkadaşlarım. Bakın burada çıkmış resmen. Şimdi ona da bakacağım. Peçeteye de bakacağım. Canlar peçetede dahi şekiller çıkmıyor mu? 1, 2, 3, 3 yerden gelecek bu. 3 yerden gelecek. Sevgili arkadaşlar sizlere güzellikler geliyor. Evet dışarıdan orta kısımda özellikle sıkıntı var. Evet hmm, kötü değil ama kötü değil. Şöyle bir bakalım kötü değil. Bayanlar yine aynı şekliyle çıkmış. Mesajı da ben size buradan vereceğim canlar. Bayanlar güzel kendilerini başarılı hissedecekler. Zinde formda hissedecekler. Her yönden çok güzel temiz haberler de alacaksınız. Tombulda kuşunuz çıkmış. Yalnız dediğim gibi yine aynı çıkmış burada. Beyler biraz kendilerini hayal kırıklığı, kırgın bir vaziyette hissedecekler. Şansınız var. Burada barışlarınız çıkmış. Burada hem barışınız çıkmış hem ayrılığınız çıkmış. Bakın ters düz olan 7 çıkmış burada. Sevgili Kova arkadaşlar, hepiniz için söylüyorum. 7 şans demektir. Falda 7 sayısı şanstır. Sizin 7'nin resmen 7 tepe taklak olmuş. Nerede olmuş bu? Kariyerde olmuş. İ harfi de onun yanı sıra tepetaklık olmuş durumda. Merak etmeyin. Çevre açık, çevre tertemiz. Yardımlar göreceksiniz. Canlar hızlı haberleriniz var. Kariyerle alakalı hızlı haberler alacaksınız. Düşmanınız da var. Düşman peşinizde. Sizi adım adım takip ediyor. Sizi kovalamaya çalışıyor. Sizin bu düşmanın ben... Ya akraba ya çevrenizden ya da iş hayatınızla alakalı. Çünkü hemen düşmanın yılanının kuyruğu balığa değdi diyecek. Sizin kısmetinizde göze olan bir düşman mı? Bakın yılanı görün. Siz de tabana kuvvet nasıl kaçıyorsunuz yılanın önünde. Şöyle yapayım. Masa örtüsünü de mahvettim arkadaşlar. Vallahi mahfettim ama şanslarınız süper. Gerçekten şanslarınız süper. Ağzını Ağzını açmış. Benim kova arkadaşım kaçıyor. Özellikle kariyer hayatınızda bir numara düşmanınız var. Kariyer diyorum bakın iş hayatınızda size nazarı değdiren de kendisidir. Veya kendileri lütfen dikkatli olun. Adında E harfi, S harfi, SS adında E harfi, S harfi olan arkadaşlarım bir de Y harfi olan arkadaşlarım sizlerde ayrılık var. Ya boşanıyorsunuz bakın ya boşanıyorsunuz ya da ayrılacaksınız maya bir arkayı dönmüşsünüz kaçan kaçana bu niye böyle çıktı sevgili kova arkadaşlarım oysa ki güzel yere doğru gideceksiniz sadece biraz gözünüzü dört açın sürprizli olarak da iki tane güzel haberiniz var kasım ayı içerisinde tamam gerçekten şanslısınız bakın hiç beklemediğiniz yerden şanslar balıklar gelecek sizlere şans geliyor güzel kısmetler gelecek biraz dediğim gibi ayrılıklar da çıkmış burada yılana dikkat ediyoruz kimseye itibar etmiyoruz kesinlikle karamsar düşünmüyoruz ki bizim buradaki yedi sayımız lütfen düzleşsin tamam ters dönmüş ama düzleşecek hiç merak etmeyin düzleşecek güzel yere doğru sürprizli yere doğru gideceksiniz köklü kuruluşlar yapacaksınız becerikli insanları kendinize çekeceksiniz tıpkı becerikli insanlar da sizleri kendine çekmeye çalışacaklar. Biraz hafiften böyle benim sevgili Kova arkadaşımın kalp benim bir köşesinde öfke durumu var. Bazı Kova arkadaşlarımda hiç merak etmeyin siz zaten bir şeyleri bitirmişsiniz. Canlar bu öfke hafif kalbinin ucunda öfke duyan sevgili Kova arkadaşım. Siz de aynı şeklere ya aşk hayatıyla alakalı ya iş hayatıyla alakalı zaten bir şeyleri bitirmişsin geçmişe süngeri çekmişsin rahat ol siz kaçıyorsunuz kaçıyorsunuz derken korkarak değil bu yanlış anlamayın yılan peşinizi bırakmıyor düşmanlar peşinizi bırakmıyor ama merak etmeyin zarar verebilecek mi veremiyor çünkü nasıl diyeyim metreyi çekersiniz çekersiniz çekersiniz artık bir yerde o metre biter değil mi bir şeyi ölçerken örnek veriyorum canlar yılan da o hale gelmiş Yılan yukarıya kadar kıvrılmış. Tamam. Metresi bitti. Daha gidemiyor. Çünkü kuyruğu buraya saplı. Gelemiyor peşinizden. Hadi bakalım. Onu da geride bıraktınız. Onun da işi bitti. Güzel yere doğru gideceksiniz. Sevgili kova arkadaşlarım. Bakın tepeniz tertemiz çıkmış. Tertemiz. Hayatınızdan kötüleri silip atıyorsunuz. Sizlere mesaj olarak dediğim gibi çok bol bol tertemiz yolculuklar sizleri bekliyor iş anlaşmaları aşk anlaşmaları evlilikler vesaireler gibi Oo, çok, güzel. çok güzel gelin çıktı bakın etekler kabarık vaziyette düğünler falan şans güzel yere doğru gideceksiniz hiç merak etmeyin şeytanlara düşmanlara aman yok korku yok tamam mı bakın tesadüf size bu geldi korku yok yılansız ısırmaya çalışıyor mu? Böyle bir şey yok. Ama onu duyan, bu vaziyeti duyan özellikle beyler. Canlar bey bey. burcunun beyleri. Korkmayın sizler hümanistsiniz. Evren sizi koruyor. Tamam mı? Hümanist kovalar. Böyle şey yok. Bayanlar süper ama. Bayanlar hmm, adil yoldan başarıya doğru gidiyorlar. İş hayatı. Buyurun. Geliyor. Verim geliyor canlar, verim. Hadi bakalım. Parayla alakalı zaten. Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Kasım ayının 2. haftası itibariyle bereket gelecek kesenize tamam işte İşte bu. Ay, ay, ay göremiyorlar. Gördünüz mü şimdi? Hak ettiğinizi alacaksınız. Ortak noktada anlaşmalar var. Ayrılıklar tamam çıkmış. Bayağı bir çıkmış ayrılıklar sizde. Ya bırakın Allah aşkına canlar gözünüzü seveyim ya ayrılıksa ayrılık evren buraya ne yazdıysa biz onu yaşayacağız değil mi buyurun daha da açmıyorum tamam aile yardımı var sağlıktan başlıyorum aile yardımı var evren koruyor daha ne olsun mistik güçler sizleri koruyor sağlık süper çıktı güzel çıktı hani öyle sağlık süper çıktı derken öyle ağır korkutucu kötü şeyler yok rahat olun kovalar aşk hayatınıza gelince hak ettiğini alacaksın ortak noktada anlaşacaksın daha ne olsun ortak nokta anlaşması derken evlilik az önce peçetede de gelin çıkmış zaten evlilik veya evlenmiyorsun da aynı evi paylaşacaksın sevgili olacaksın her an her şey olabilir çok güzel çıkmış merak etmeyin sevgili kovalar çünkü görüşmelere gittiğiniz yollar yok böyle bir şey tertemiz ya vallahi tertemiz. İş hayatınızda hayalleriniz var. Kavuşacaksın güzel kardeşim hayallerine. Yalnız bir miktar tabii ki sabırlı ol diyor. Dikkatli ol. Ondan sonra zenginliğe doğru gideceksin diyor bakın. Pıtır pıtır görüyorsunuz değil mi? Zengin ortamı, zengin iş hayatınızı görün. Sevgili kova arkadaşlarım bol bol yolculuklar, güzel yolculuklar sizleri bekliyor evet işte bu işte bu daha ne olsun sevgili kova arkadaşım dileğin olmuş dileğin çünkü evren koruyor ya daha ne olsun evren koruyor anlaşıyorsunuz evleniyorsunuz veya sevgili oluyorsunuz ardından da zengin oluyorsunuz sonuca bakın dilek kabul oldu yüreğindeki gerçekleşti bunu bil humanist kova daha ne olsun hadi bakalım çok güzel harika